Merhaba sevgili ikizler ve yükselen borcu ikizler olanlar. 2020'deki astrolojik gündem siz sevgili gizler burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Bunun yanı sıra tutulmalardan, retrolardan ve önemli tarihlerden bahsediyor olacağım. Ve böylelikle 2020 videomuzu kapatıyor olacağız. Öncelikle videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim ki sizler için daha çok içerik üretmek anlamında motive olurum diye düşünüyorum. Ve şimdi... Hızlıca e, videomuzda neler var ve bu yıl sizlere neler bekliyor bunlardan bahsedeyim. Biliyorsunuz her sene aslında bizler e, Jüpiter'in transitlerini yıl geneline bekliyoruz. Yansıtırız ve sanki Jüpiter'in transitleri yılın gündemini belirliyormuş gibi bir algı vardır. Ee, aslında tabii ki Jüpiter e, her burçta ortalama bir sene bulunduğu için ve bunlar e, sene başlarına ve sene sonlarına denk geldiği için aslında bu doğru bir tabirdir. Ancak diğer gezegen etkileşimleri de e, bu kapsamda değerlendirilmelidir. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene. Jüpiter kendi burcunda yay burcundaydı ve sizin tam karşınızda 7. evinizdeydi. Dolayısıyla yay burcundan sonra en şanslı olarak nitelendirdiğimiz ikinci burç siz sevgili ikizler burcuydunuz. Ancak şöyle bir durum var balık burcundaki Neptün yıl boyunca uzunca bir süre Jüpiter'e sert açı oluşturdu. Bu da özellikle geleceğiniz, ilişkiniz, ilişkinizin gidişatı, e, kariyer hayatınız, yaşamınıza ne şekilde yön vermeniz gerektiği gibi konularda zaman zaman algılarınızı bulanıklaştırdı ve işinizi zorlaştırdı. Zaman zaman tabloya çok iyimser bakarken e, zaman zaman da olan tabloyu çok abartarak e, çok fazla melankolik hale getirmiş olabilirsiniz sevgili ikizler. Dolayısıyla her ne kadar Jüpiter yay burcunda yücelimde olsa da yönetici konumda olsa da daha doğrusu çok fazla şansını hissedemedik diyebilirim. Ancak Aralık 2019 itibariyle Jüpiter'in artık yay burcu transiti son buluyor ve Jüpiter oğlak burcuna geçiyor. Jüpiter oğlak burcunda nasıl çalışır? Buna ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Mutlaka bunu dinlemenizi tavsiye ederim ki burçlara ilişkin yorumları da barındırıyordu içerisinde. Bu noktada Jüpiter'in oğlak burcunda düşüşte olduğunu ancak yine de Jüpiter olmasından mütevellit bu alanda şanslar ve bereketler getirme ihtimalinin yüksek olduğuna değinmiştim. Biliyorsunuz oğlak burcu temaları hayatımızda e, özellikle 2017'den itibaren başlayan ve 2019'da artık sınırları zorlayan bir seviyede hayatımıza karmik etkileri getirdi. Ve bu anlamda haritalarımızın oğlak burcunu kapsayan alanlarında bitti birçok zorluklar yaşadık. Özellikle bireysel haritalarda e, Oğlak Burcu, Sterlium olanlar, Güneş'i yükseleni Ay'ı Oğlak Burcu'nda bulunanlar bu etkileri daha sert bir, şey, bir şekilde aldı ve özellikle 88-90 aralığında doğanlar da e, Satürn döngüsünden geçtikleri için bu anlamda yine zorluk yaşadılar. Jüpiter'in Oğlak Burcu transiti bu durumu biraz hafifletecek arkadaşlar. Öncelikle bu müjdeyi vererek başlamak istiyorum. Jüpiter 8. evinize geçiş yapacak. Özellikle sevgili iki 8. evinizdeki güney ay düğümü satürn ve plüto gibi gezegenlerin e, 2017'den beri ve 2019'da daha etkili olmak üzere. Hayatınızı zorlaştırması bu anlamda zor meselelerinizi çoğaltmış olabilir. Bilinçaltı travmalarınızı çoğaltmış olabilir. Eşinizin maddi durumuyla alakalı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bunun yanı sıra başkalarından beklediğiniz maddi manevi destekler, miraslar, nafakalar, ödemeler, krediler, hukuksal meseleler, bilinçaltı konuları yani aslında çok zorlandığınız ve kimseye tam olarak kendinizi ifade edemediğiniz alanlarda ciddi sınavlar verdiniz. Aslında bu sınavlarda e, kısmen devam ediyor olacak 2020 boyunca ancak Jüpiter'in buraya geçişiyle beraber biraz daha rahatlayacaksınız. Özellikle başkalarından destekler görmek, maddi anlamda biraz daha refaha ermek, başkalarından gelen gelirlerle, e, çözümlenen nafakalarla, miraslarla, ekstra gelirler belki eşin kazancıyla beraber biraz daha rahatlayacaksınız ve... E, Nefes almaya başlayacaksınız sevgili ikizler. Bir diğer önemli gündem ise Satürn'ün kova burcu transiti. Biliyorsunuz Satürn 2,5 senede bir burç değiştiriyor ve 2019 yılı boyunca da Oğlak burcundaydı. Artık 2020 itibariyle kova burcuna geçiş yapıyor. Ancak retro hareketinin başlamasıyla tekrar Oğlak burcuna geri dönüş yapacak. Özellikle Satürn Mart ila Temmuz arasında kova burcunda konumlanacak. Dolayısıyla 8. ev alanında maddi gelirler, ortaklaşa gelirler, eşin maddi durumu, sorumluluklar ve fedakarlıklar noktasında yaşamış olduğunuz sıkıntı Mart Temmuz arasında boyut değiştirecek ve 9. evinize geçiş yapacak Satürn. Bu da eğitim hayatınız, yaşam felsefeniz, yaşam görüşünüz, belki kendinizi hangi alanlarda geliştirmek istediğiniz, hangi alanlarda kendinize değer katmak istediğiniz gibi alanlarda bir sınav ve karmik borcu gösteriyor olacak. Bu noktada Mart Temmuz arası Özellikle 2021 gündemini bize gösteriyor olacak ki Satürn Kova Transit'i 2021'de hayatımıza giriyor olacak ve 9. evinize Satürn'ü deneyimleyeceksiniz sevgili ikizler. Bir diğer önemli gündem ise 5 Mayıs. 5 Mayıs'ta biliyorsunuz e, ay düğümleri aks değiştiriyor. Yengeç ve Olak aksında bulunan e, ay düğümleri ikizler ve yay burcu aksına geçecek yani doğrudan sizi ilgilendirecek sevgili ikizler. Kuzey ay düğümü burcunuza yerleşirken güney ay düğümü tam karşınıza 7. elinize yerleşiyor olacak. Bu da özellikle karmik sınavınızın ilişkiler ve bireysellerinizi ortaya koyma noktasında yaşanacağını gösteriyor. Kuzey ay düğümü size daha bireysel olmanızı ve ikili ilişkilerde kendi isteklerinizi ön planda tutmanızı salık verirken güney ay düğümü bir yandan iş birlikteliklerine, fedakarlıklara, ortaklıklara ve evliliklere çekecek sizi. Bu noktada özellikle birçok ikizler burcunun kopmaya yaklaşmış ikili ilişkileri 2019 sonundan itibaren 2021'in ortalarına kadar ki giden döngüde sonlanabilir veya ilişkilerde yeni bir yapılanma dönemi kendi isteklerinizi ve kendi bireysellerinizi ortaya koyma dönemi başlayabilir. Evet e, bu yıl içerisinde önemli gezegen hareketleri bulunarken şimdi size önemli bir diğer konudan retrolardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Merkür yönetici gezegeniniz ve yıl içerisinde sık sık retro konumda bulunuyor ve Merkür retroları zaten her birimiz tarafından bilinen ve zamanı geldiği zaman bilgilendirme yapılan konulardan birisi. Dolayısıyla Merkür retrosuna bu video içerisinde yer vermeye gerek duymadım. Zaten zamanı geldiğinde buna ilişkin video hazırlıyor olurum. Ancak... Her sene başımıza gelmeyen ve 2019'da da karşılaşmadığımız iki gezegenin retrosu bu sene önem arz ediyor. Venüs ve Mars retrosu. 2018 yazarlarında yaşamış olduğumuz Mars retrosu özellikle biraz durağan ve e, sıkıcı bir yaz geçirmemize sebebiyet vermişti. 2019 yılında Mars retro konumda bulunmadı. Bu seneki Mars retrosunun önemi ise özellikle... Haziran ayından itibaren Mars'ın Koç burcunda bulunuyor oluşu ve yıl sonuna kadar Koç burcunda konumlanması bu tabi ki Mars yönetici burcunda bulunduğu için iyi bir konum arkadaşlar Dolayısıyla özellikle Koç burcunun temsil etmiş olduğu 11 eviniz yani arkadaşlıklarınız sosyal çevreniz kariyer gelirleriniz ünvanlarınız terfileriniz gibi noktalardan daha girişken olacağınızı gösteriyor özellikle kariyerinizde terfi olabilirsiniz bu bahsetmiş olduğum aralıklarda yani 2020'nin ikinci aralığında. Bunun yanı sıra kariyer gelirlerinizde artış gözlemlenebilir veya çok fazla sosyalleşebilirsiniz. Kalabalık ortamlara girebilirsiniz. Bu anlamda oldukça Başarılı ve girişken hissedeceğiniz bir dönem gerçekleşecektir. Burada sosyal çevrenizde öncü, öncü lider konumda olabilirsiniz. Özür diliyorum. Dolayısıyla e, kalabalıklarda liderlik yapabileceğiniz, topluluklara hitap edebileceğiniz, kitlelere hitap edebileceğiniz imkanlarda yakalayabilirsiniz. Ancak Eylül ile Kasım ayı aralığında Mars retro konumda olacak. Dolayısıyla Mars işlevini bu anlamda gerçekleştiremeyecek ve sosyal çevrelerde yaşanabilecek aksaklıklar, kariyer hayatında yaşanabilecek aksaklıklar karşımıza çıkabilecek. Özellikle Eylül ile Kasım aralığına dikkat etmekte fayda var. Evet, Venüs ise bu sene burcunuzda geri harekete başlayacak. 13 Mayıs 25 Haziran tarihleri arasında bir Venüs Retrosu deneyimleyeceğiz. Bu özellikle sizin burcunuzda gerçekleşeceği için doğrudan sizi etkileyecek sevgili ikizler. Bu da özellikle 13 Mayıs 25 Haziran tarihleri arasında yeni bir ilişkiye başlamamanız, ilişkiler konusunda kritik kararlar vermemeniz konusunda sizi uyarmakta. Özellikle güzelliğiniz, dış görüntünüz, estetik operasyonlar bunlarla alakalı bir süreç içerisinden geçmemeye gayret gösterin bu aralıkta. Çünkü e, ciddi sıkıntılar deneyimleyebilirsiniz. Özellikle 2012 yaz aylarında yaşamış olduğumuz Venus Retros'unun bir benzerini deneyimleyeceğiz. E, dolayısıyla şöyle bir 2012 yaz aylarına geri dönüp bakarsanız neler yaşadınız, nasıl bir dönem geçirdiniz e, buna benzer etkileri açık olduğunuzu e, söylemek isterim. Dediğim gibi bilhassa İkili ilişkiler anlamında ve estetik operasyonlar görüntünüzle imajınıza e, değişiklik getirecek herhangi bir operasyondan mutlaka kaçınmalısınız. Özellikle 13 Mayıs ila 25 Haziran aralığında. Evet 2020'den bahsederken tabii tutulmalardan bahsetmezsek olmaz. Biliyorsunuz her sene ay tutulmaları, güneş tutulmaları özellikle kadersel anlamda hayatımızı şekillendiriyor. Bu sene de 6 tane tutulmadan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir ay tutulması deneyimleyeceğiz. Bu tutulma sizin ikinci yınızda meydana gelecek sevgili ikizler. Zaten 2019 yılından Yengeç ve Oğlak aksındaki yani 2 ve 8 aksındaki tutulmalara alışkınsınız. Dolayısıyla son olarak 2019 yılında yaşamış olduğunuz maddi döngü içerisinde artık bir karar evresine geldiğinizi söyleyebilirim. Bu ay tutulmasıyla beraber belki kariyerinizle ilgili bir işe son verebilir veya ek gelir imkanlarınızın birinden vazgeçebilirsiniz ve kendinizi daha iyi geliştirmek ve kendi yeteneklerinizi daha iyi bir şekilde ortaya koymak adına önemli bir karar evresinde bulunabilirsiniz. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise artık tutulmalar aks değiştiriyor ve yay burcunun ilk tutulmasını yaşıyoruz. Yay burcunda bir ay tutulması deneyimleyeceğiz. Bu tutulma sizin 7. evinizde meydana gelecek sevgili ikizler. Dolayısıyla oldukça kritik bir süreç başlıyor sizin adınıza özellikle e, ay düğümlerinin yer ve konum değiştirmesiyle beraber. 5 Haziran'da Yay burcunda meydana gelen ay tutulması ile beraber, özellikle ikili ilişkiler anlamında duygusal bir bitiş veya sonlanma noktasına geldiğinizi söyleyebilirim. Tabii ki bu sonlanmayı illa ilişkilerin bitmesi anlamında anlamayın. Tabii ki bu anlamda da yorulabilir. Ancak sıkıntılı ilişkiler biterken ilişkilere bakış açınız ilişkilerdeki ee, rolünüz, e, ilişkilere yüklemiş olduğunuz anlamlar gibi noktalarda yeni kararlar alabilirsiniz sevgili ikizler. Zaten 2019 e, senesinde yaşamış olduğunuz maddi krizler ve paylaşımlar noktasında 2020'den itibaren bireyselliğiniz ve ilişkileriniz noktasında deneyimlerle yaşayacaksınız. Kadersel süreçleriniz bu doğrultuda ilerleyecek ve 2020'de de 21'de de süreç devam ediyor olacak. 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise 0 derece yengeç burcu bir güneş tutulması meydana geliyor. Güneş tutulmaları köklü ve kalıcı başlangıçları temsil eder. Dolayısıyla burada özellikle yeni bir işe girebilirsiniz. Kaynaklarınızı artırma noktasında yeni bir karar evresine geçiş yapabilirsiniz. Maddi manevi kaynaklarınızı tartıp kendi değerinizi örtüp biteceğiniz, biteceğiniz bir süreçten emleyebilirsiniz sevgili ikizler. Yani 21 Haziran tarihi itibariyle artık kaynaklarınız, gelirleriniz, özgüveniniz, öz saygınız Öz değeriniz gibi noktalarda önemli kararlar veriyor olacaksınız. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Oğlak Burcu'nun son tutulmasını yaşıyor olacağız. Oğlak Burcu'nun 13 derecesinde bir ay tutulması deneyimleyeceğiz. Bu ay tutulması da sizin 8. evinizde meydana gelecek sevgili ikizler. Bu noktada özellikle uzun sürede devam eden borçlarınız miras sınnafaka alacak verecek hukuksal konular gibi e, gündemleriniz varsa bunların çözüme kavuşması söz konusu olabilir eşin maddi durumuyla alakalı bir yenilik ortaya çıkabilir veya sorumluluklar fedenâlıklar dengesinde bir takım kararlar almak zorunda kalabilirsiniz aynı zamanda 8 ev kritik e, noktaların evidir e, zor meselelerin ameliyatların ölümün evidir bu noktada bir e, Sağlık anlamında, psikolojik sağlığınız anlamında gelişim gösterebilmek adına bir takım kararların son aşamasına geleceksiniz. 5 Temmuz, Temmuz itibariyle sevgili oğlaklar, sevgili ikizler çok özür diliyorum oğlak burcunda yaşanan ay tutulması akabinde. 30 Kasım tarihine geldiğimizde burcunuzda bir ay tutulması deneyimleyeceksiniz. Burcunuzun 8 derecesine meydana gelen bu ay tutulması özellikle yeni bir döngünün başladığının müjdecisi diyebilirim. Bu noktada bu ay tutulması ile beraber kendiniz, kişiliğiniz, karakteriniz, olmak istediğiniz yer, kendinizi ifade ediş biçiminiz Kişisel imajınızdan tutun da e, kendinizi dış dünyaya sergilemiş olduğunuz her anlamda yeni kararlar alacağınız ve eskiye son vereceğiniz bir döngü içerisinde bulacaksınız kendinizi. Bu tutumayla beraber e, özellikle kadersel anlamda bazı şeylerin değişmesi gerekliliğiyle yüzleşebilirsiniz sevgili ikizler. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise 7. evinizde Yay burcunun 23 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu da özellikle yeni ilişkilerin başlaması, ilişkilere bakış açısının değişmesi, belki yeni ortaklıklar, yeni evlilikler ile ilgili gündemlerin ortaya çıkması Gerektirecek bir takım e, olguları beraberinde getirebiliyorsunuz tutulmalar ay düğümleriyle etkileşim içerisinde olduğu için aslında çok da fazla hesapta olmayan çok da fazla planlamadığımız e, kadersel e, süreçleri bizlere yaşatır. Dolayısıyla bu anlamda yeni ilişkiler, ortaklıklar, ilişkilere bakış açıları değiştirir. Hukuksal meseleler, din çözüme kavuşması gibi konularda yenilikler yaşayabilirsiniz. 2020 sonu itibariyle sevgili ikizler ve tutulmalar hayatınızı bu alanlarda etkiliyor olacak. Şimdi son olarak önemli birkaç tarihten bahsetmek istiyorum. Zaten 2020 süresince önemli tarihlerle ilgili videolar paylaşıyor olacağım. Ancak şöyle bir 2020'ye uzaktan baktığımız zaman hangi tarihler Kırılma noktalarını içeriyor. Hangi tarihler direkt gözümüze çarpıyor? Bunlardan da hızlıca bahsetmek istiyorum ki bu tarih aralıklarında özellikle neler yaşayacaksınız, ne gibi deneyimler yaşayacaksınız bunları yorumlarda paylaşmanızda rica ediyorum. Şimdi ilk tarihimiz 12 ile 13 Ocak tarihleri. 12 Ocak günü Satürn ve Plüto Oğlak Burcu'nda kavuşuyor ve 13 Ocak'ta Güneş ve Merkür de bunları eşlik ediyor. Dolayısıyla Oğlak Burcu temaları Ocak ayı başı itibariyle oldukça aktif. Ve bu anlamda özellikle 2019 senesinden bu yana yaşamış olduğumuz sıkıntıların köşesinde klü ve kesin dönüşümleri 12 ile 13 Ocak civarında meydana gelecek Tabii bu tarihlere artı eksi 3 günde yanılma Payı bırakalım burada özellikle Satürn ve Plüto kavuşumu 12 Ocak'ta gerçekleşecek olan Satürn ve Plüto kavuşumu oldukça önemli Çünkü bu anlamda köklü ve kalıcı yenilikler bizi zorlayacak olsa da bizi yıpratacak olsa da ve çok da hoşumuza giden yenilikler çok da keyifli ve planlayarak gerçekleştirdiğimiz yenilikler olmayacaksa da hayatımızla ilgili artık bir kapanış ve bir yeni başlangıç evresine geçiş yaptığımızı gösteriyor. Bu noktada özellikle eşinizin maddi durumu ortaklaşa gelirler, miraslar, nafakalar, alacaklar, verecekler, borçlar, zor meseleler sizi içten içe yiyip bitiren ancak bu bir şekilde çözüm bulamadığınız meselelerin kalıcı ve köklü biçimde çözüme kavuştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Burada Satürn-Plüto kavuşumu aslında zor ve sıkıntılı bir süreçmiş gibi gözükse de 2020'nin vurgusunu ilk aydan yapan bir etkileşim. Çünkü Plüton 2020 boyunca oldukça etkili olacak. Plüto'nun etkilerini gerçekten hissediyor olacağız. Köklü yenilikler, köklü değişimler özellikle Adaletin ön planda olması ile beraber e, hakkın ve adaletin yerini bulmasının e, biraz e, kaba kuvvetle gerçekleşeceği bir e, süreç olacak. Dolayısıyla 12 Ocak'ta yaşayacağımız bu tutulma, bu etkileşimle beraber özellikle haritalarımızın Oğlak Burcu tamalarındaki sizin Oğlak Burcu e, bu temsil eden eviniz 8. eve dolayısıyla oldukça zorlayıcı olacaktır. Ancak zaten bunun türevlerini 2019 yılının başından itibaren yaşıyorsunuz ve deneyimliyorsunuz. Hiç kolay bir 2019 yılı geçirmediniz düşünüyorum. Bu anlamda buradaki köklü yenilikler size iyi gelecektir sevgili ikizler uzun vadede. 2 Temmuz tarihine geldiğimizde Plüton, Satürn ve Jüpiter'in kavuşumunu görüyoruz. Yine Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Burada özellikle Ocak ayında yaşamış olduğumuz şeylerin daha iyicil ve daha bereketli enerjilerle beraber yenileneceğini söyleyebilirim. Bu noktada Hayatımıza şansın, bereketin ve kalıcı köklü yeniliklerin nasıl güzelliklerle geldiğini gözlemleyeceğimiz bir süreç olacak. Yani Ocak ayındaki yaşayacağımız etkileşim biraz sert olsa da Temmuz ayında daha yumuşak ve daha naif bir şekilde karşılıyor olacağız bu etkileşimi. 5 Mayıs tarihi ise biliyorsunuz ay düğümlerinin aks değiştirdiği tarih. Ay düğümlerinin burcunuza ve tam karşınızdaki yay burcuna geçiş yapmış olduğu tarih ise 5 Mayıs tarihi olacak ve son olarak... 21 Aralık Satürn-Jüpiter kavuşumundan bahsetmek istiyorum. Yılı kapatırken yine Oğlak Burcu'ndan Satürn ve Jüpiter kavuşumu deneyimleyeceğiz. Bu özellikle uzun süredir hükümranlık süren kişilerin adaletle adalet terazisiyle yargılanacağı bir süreç olacaktır. ve Bu noktada sizin 8. evinizde meydana geleceği için... Eğer çözülmeyen bir miras nafaka işiniz varsa ve bu noktada kendinizden yaşça büyüklerle bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız bunun çözüme kavuştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Eğer devam eden bir hukuksal süreciniz varsa bunun adaletle sonuçlanmasını gözlemleyebilirsiniz. Veya başkalarıyla paylaşmış olduğunuz kaynaklar ve sorumluluklar noktasında kalıcı, köklü ve hoşunuza gidecek güzel değişimler yaşayabilirsiniz sevgili ikizler. 2020 adına bahsetmek istediklerim bunlardı. Umarım e, faydalı olmuştur. Detayları zaten e, zamanı geldiğinde paylaşmayı düşünüyorum. Şimdiden bahsetmek istediklerim ve şimdiden hazırlıklı olmanızı gerektiren durumlarım bunlar olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir 2020 geçirirsiniz. 2019'un oldukça zorlayıcı olduğunu biliyorum ve 2020'nin sizin adınıza güzel geçmesini temenni ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağıda yorumlarda 2020 boyunca yaşadıklarınızı paylaşırsanız yine çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusastöloji hesabımı takip edebilir veya evrenselkadimbilgeci.com adresine e-posta gönderebilirler. Mutlu, huzurlu, şanslı, bol kazançlı ve bereketli bir 2020 diliyorum sizlere. Hoşçakalın.